Selam Koç burcu arkadaşlarım. Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili koçlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Sizler için 2020'nin Ocak ayı kahve falı, tarotuna bakacağım canlar. Tabii ki yeni yılınızı kutlayamıyorum. Çünkü ben bunu Aralık'ta yükleyeceğim. Değil mi? Önceden yüklemek lazım sevgili Koç burcu arkadaşlarımın. 2020 Ocak ayı nasıl geçecek? Önce kahveme, ardından tarotuma bakacağım sizler için. Sevgili koçlar şöyle usulen bandıralım sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım linkler kesinlikle videoların altındaki linklerdir canlar 3. kez kanalıma açtım ama diğer ikisi full gitti full gittiği için önceden bana abone olmuş arkadaşlarım da var gibi duruyor onlara itibar etmeyin videolarımın altındaki link geçerli sevgili arkadaşlarım sizleri seviyorum kocaman da öpüyorum ve koç burçları için ocak ayında bakayım onlara 2020 ocak ayı tabii ki neler bekliyormuş şöyle bir bakalım güzel güzel fena değil en azından bir ferahlık görülüyor sevgili koç burcu arkadaşlarım için onlar benim ebedi oyun arkadaşlarım şöyle bir göz gezdireyim sevgili arkadaşlarım sizler için hmm, evet güzel güzel çok güzel koyununuz çıkmış sevgili koç burcu arkadaşlarım koyun atlıyor çok güzel murada ermişsiniz siz ereceksiniz yani bazı arkadaşlarım tabii hepiniz için geçerli değil bu da ki özellikle de aşk hayatıyla alakalı çünkü kalpte iki tane baş çıkmış yani bir bayan bir erkek baş çıkmış hemen koyunun altında birilerinin ya muradı gerçekleşecek ya duası kabul olmuş ya da dileği sevgili arkadaşlarım ya da adanız ocak ayı içerisinde baya bir koşarak geliyor her kimisi çünkü herkesin dileği duası aynı anda kabul olmuyor sevgili koç burcu arkadaşlarım çünkü geneldir bu tamam güzel fena değil fena değil yalnız burada benim gördüğüm beklemede olan koç burcu arkadaşlarım var bay bayan bekliyorsunuz beklentileriniz var bu konuda birazcık böyle size üzüntülü bir haber vereceğim beklentilerinizle ilgili sevgili arkadaşlarım ocak ayı içerisinde hani gelmişten geçmişten ne bekliyorsanız şimdi o koyunun dışındakilere söylüyorum bunu bir aylık o süreçte beklendi gerçekleşmiyor bekliyorsunuz çünkü gelen yok giden yok bekliyorsun şu hayırlısıyla ocak ayında bir geride bırakalım inşallah sonrasında bir şeyler olacaktır beklenti içinde olan koç burcu arkadaşlarım için söylüyorum güzel iş hayatında bir mücadeleniz var Ocak ayı içerisinde koç burçları çalışan koç burçları baya bir mücadele içindesiniz ama sevineceksiniz ortaklarınızla aranız düzelecek sıkıntılarınız varsa anlaşmalarınız daha güzel yerlere doğru gidecek pek kötü bir şey görülmüyor şu an için sadece bir beklentilerde sıkıntı görülüyor beklentiler gerçekleşmiyor Ocak ayı içerisinde sevgili arkadaşlar biraz da böyle bazı koç burcu arkadaşlarım sıkıntılı haberler alabilir birazcık böyle sıkıntılı haberler üzücü haberler alabilir örnek veriyorum sizlere sevgili arkadaşlarım örneğin uzakta bir tanıdığınız bir akrabanız hastaydı onun ölüm haberini alabilirsiniz böyle bir yıkım sıkıntı üzüntü gibi o kadar olur ona yapacak hiçbir şey yok ölümlü dünya bu tür yani sevgili arkadaşlarım bu da korkutmasın güzel onun dışında iyi niyet var doyum var sizlerde sağlık %50 %50 çıkmış sevgili arkadaşlarım Korku içinde olan koç burcu arkadaşlarım var. Korkma sadece kötü alışkanlıklarını bırak. Doktorun sana ne önerdiyse onu yerine getir sevgili korkan koç burcu arkadaşım. Aynen öyle. Ne önerdilerse size sağlığınızla alakalı onu yerine getirdiğiniz takdirde sıkıntı yok. Korkuyu atlatacaksın. Sağlıkla alakalı korku içinde olan koç burcu arkadaşlarımı görüyorum. Burada böyle bir şey yok. Kötü kötü vaziyetleri bırakın. Sağlığınıza dikkat edin onun dışında sıkıntı pek görülmüyor yenilenmeler var ve şunu söyleyeyim ben size sevgili koç burcu arkadaşlarım bay bayan hepinize söylüyorum genel olarak 12 ayın geneline baktığımızda aman Allah'ım çok güzel genel olarak sizleri sürprizler bekliyor 2020 yılı güzel geçecek sizler için çok da korkutucu değil gerçekten en azından bakın bir ferahlık var güzel geçecek sevgili koç burçları harika görünüyorsunuz canlar sürprizler gelecek ama şu ocak ayını şöyle bir geride bırakalım değil mi sevgili koç burcu arkadaşlarım iş hayatınız güzel sağlık %50 iyi biraz soğuk havalara dikkat edin gribal enfeksiyonlardan mikroplardan uzak durmaya çalışın korku içinde olan koç burcu arkadaşlarım hiç korkmayın biraz daha bekleyin çünkü yıkılmış hiçbir şey yok sadece biraz beklentilerinizde sıkıntılar meydana gelecek evliler falan gayet iyisiniz dikkatlisiniz sevgililer de aynı şekliyle ufak tefek ayrılıklar kırgınlıklar görülüyor ama onun dışında çok fazla hani bir yıkım söz konusu değil o konuda sıkıntınız olmasın enerjileriniz iyi süper harika bazı yerlerde sıkıntılarınız meydana gelse de bile sevgili koç burcu arkadaşlarım bir anda ta geçip onları çözeceksiniz siz. Formüller yaratacaksınız. Böyle bir şey çıkmış. Bu da çok güzel. Sevgili kaç burçları güzel yani. Sizin için 12 ay çok güzel geçecek. Hakikaten güzel. Yani %80 sizleri sürprizler bekliyor. Güzel şeyler bekliyor. Kutlamaları, sevgi, karşılıklı sevgi alışverişiniz, her şeyiniz, diyalogunuz, iletişiminiz Halkla olsun, ailenizle olsun, sevdiklerinizle olsun her şey gayet iyi duruyor. Sadece biraz sağlığımıza dikkat. Bir de beklentilerimizin gerçekleşmemesi karşısında lütfen stres yapmayalım. Tamam mı? Sevgili Koç Burcu arkadaşlarım. Onun dışında güzel, fena değil. Rahat olun. Canlar. Evet şöyle bir bakalım. Biraz orta kısımda kaldı. Orada bir çöküntü var sevgili arkadaşlarım. Orada kalıyor. dik fazla dikkat almayın. Şimdi sevgili koç burcu arkadaşlarım adında C harfi E harfi olan koçlar beklentidesiniz ama merak etmeyin ben size şöyle söyleyeyim N harfi Z harfi olanlar da var beklentidesiniz beklentiniz gerçekleşecek sizin gerçekleşecek daha sonra sizin bakın sürprizler var diyorum size 2020 yılında güzel kardeşlerim sürprizler sizleri bekliyor feraha doğru gideceksiniz bakın üst kısımda tam zirvede çıkmışsınız Güzel sıkıntılarınız mı var çözümler bulacaksınız iletişimlerinizde artışlar meydana gelecek çift çift sürprizlerle karşılaşacak sevgili koç burcu arkadaşlarım sizin geçmişe dair bazı umutlarınız mı söndü İçiniz mi karardı böyle bir yeşermeler meydana gelecek tekrar umutlanmalar meydana gelecek yalnız öncelikle Geçmişin izini yani 2019'u 2019'da bırakacaksın sevgili koç burcu arkadaşım tamam. Bakın burada da çıkmış aynı üzüntü aynı sıkıntı burada da çıkmış. Bazı koç burcu arkadaşlarım da stres meydana gelebilir. Bundan dolayı kalp sıkıntısı meydana gelebilir. Güzel kardeşler burada biraz dikkatli olun. Yani olumsuz haberler hemen yan tarafta meydana gelmiş yine. Bir yakınınız dediğim gibi bunu söylüyorum diye bana kızmayın. Çünkü hastanelere adım atılmıyor. Yoğun bakımda bir akrabanız olabilir. Sevgili kardeşlerim vefat haberini alabilirsiniz. Allah rahmet eylesin yapacak hiçbir şey yok. Bunun biraz üzüntüsünü duyabilir. Ocak ayı içerisinde bazı koç burcu arkadaşlarım tabi hepinize söylemiyorum. Onun dışında tez canlısınız hareketli olacaksınız gayet süper iyi duruyorsunuz. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım, güzel iletişimleriniz meydana gelecek. Yine her şeye rağmen güzel haberlerde yolunuza çıkacak. Karşılaşacaksınız güzel haberlerle. Sıkıntı yok yani. Önce şu merkezimizdeki geçmişin izlerini atacağız. Tekrar umutlarımızı canlandıracağız sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Tamam mı? Balıklarınız çıkmış. Küçük çıkmış balıklarınız Ocak ayı içinde biraz küçük çıkmış sevgili arkadaşlarım hemen yan tarafta küçük küçük çıkmışlar ama olsun dışarıdan balıklar gelecek. Küçük veya büyük, gecikmiş mutluluk sizi bulabilir. Ocak ayı içerisinde sevgili kaç burcu arkadaşlarım hiç merak etmeyin tamam. Hadi bakalım. Güzel. Öncelikle şu sıkıntıları atacağız. Ardından da bakın ağaçlarınız burada tekrar kendini göstermeye başlamış. Yani umutlar tekrar yeşerecek. Genel olarak hepinize söylüyorum sevgili koç burcu arkadaşlarım bir aylık ocak ayı yorumudur 12 ayın yorumu değil genel anlamda 12 ayda sizleri sürprizler bekliyor güzel en azından yıkımlar yok rahat olun sevgili koç burçlarım benim ateşlerden koç burcu arkadaşlarım buyurun size gelen tesadüf doyum aşk mutluluk daha ne olsun sevgili koç burçları hadi bakalım tarotum ne söyleyecek sizler için hmm, bu yok artık bunu atıyoruz tamam Bazen ufak dedek olumsuz haberler alabiliriz sevgili arkadaşlarım. O kadarcık olur. Bunu sıkıntı etmiyoruz. Bakın kader çarkı dönmeye başladı. İş hayatınızda çok güzel. iş hayatınız güzel çıkmış. Böyle bir mücadele savaş halindesiniz. Ortaklarınız olsun patronlarınız olsun. Güzel anlaşmalarınız var. Geçmişin sıkıntısı geçmişte kalıyor. Bakın sürprizler var. Kader çarkı şanstan bize söz eder. İş hayatınız sevgili koç burçları gördünüz mü? Hadi bakalım işinizi... Kendi işiniz olabilir. Başkasının işinde çalışıyor olabilirsiniz. Kamu kuruluşu olabilir. Özel bir şirket neresi olursa olsun. Bakın şans yüzünüze gülüyor. Bir şeyleri de zaten kabulleneceksiniz. Ardından da sıkı sıkı kavrayacaksın o işini. Çok güzel kartlar geldi. Hadi bakalım sevgili koç burçları. Iş, iş hayatında da doğuşa gidiyorsunuz söylemiştim. Güzel çok güzel. Sevgili koç burçları önemli olan zaten iş hayatımız bir de sağlığımız değil mi sevgili arkadaşlarım? Aşk hayatında söylemiştim dikkatlisiniz özellikle evliler siz dikkatli çıktınız çiftler güven var bakın dikkatlisiniz sevgili arkadaşlarım. Koç burçları buyurun evli demektir evliden söz eder birbirine sahiplenmek sahip çıkmak demektir dayanışmadan söz eder. Gördünüz mü? Tabii ki bu sevgililer için de geçer. Sadece evliye bakmıyorum. Genel koç burçlarına bakıyorum burada. Sevgili arkadaşlarım, Ocak ayı içerisinde sevgililer, aziz evlilikten de söz eder bize. Evlenebilirsiniz. Köklü kuruluş yapmak isteyebilirsiniz. Birbirinizi sahiplenebilirsiniz. Çok güzel, çok güzel. Aşk hayatınız mükemmel. Hem dikkatlisiniz, hem de birbirinize karşı güven duygunuz var. Ne kadar güzel çiftler evli sevgili hiç fark etmiyor hepiniz için sağlık sevgili koç burçları evet planlı planlı hareket edeceğiz ne yapacağız sağlığımız için arayışa geçeceğiz ne yapacağız sevgili arkadaşlarım çünkü korku içinde olan sağlığıyla alakalı korku içinde olan koç burcu arkadaşlarım var adalet kartı der ki geçmiş hataları düşün senin sağlığını ne etkiledi seni korkutan ne sigara mı, alkol mü veya farklı şeyler mi yanlış mı besleniyorsun? Geçmiş hataları değerlendir. Bunu göz önünde bulundur. Sağlığını tekrar kendine çekmek için planlı, programlı hareket et. Arayış içinde ol sana ne söyledilerse onu yerine getir diyor. Sevgili Koç burcu arkadaşlarıma ben daha ne söyleyeyim? Gördüğünüz gibi ölüm yok, yıkım yok. Küçük çaplı bazen olumsuzluklar meydana gelebilir. Sevgili Koç burçları ne de olsa binlerce milyonlarca koç burcunun niyetine kapatılmıştır bu kahve herkesten burada bir parça var sevgili koç burcu arkadaşlarım hiç merak etmeyin ardından geçmiş hataları değerlendirip evet ben sigara kullanarak ciğerimi mahvettim örnek veriyorum sevgili arkadaşlarım ben bunu söyleyip sigarayı bırakıp planlı programlı hareket ettiğim an bakın yıldız gibi parlama mutlu bir gelecek sağlık beni bekliyor demektir buyurun Evet sevgili Koç Burcu arkadaşlarım, güzel insanlar Ocak ayında sizlere neler bekliyor? İş hayatı, aşk hayatı, sağlık ve genel durum gördüğünüz gibi tamamlanmıştır. Ocak ayı değil mi? Ocak ayı, yılın ilk ayı araştır diyor bakın. Burada da gezinti deseniz sevgili arkadaşlarım, hayatınızın her alanında lütfen araştırın. Bir anda dalıp gitmeyin değil mi? Araştırmak lazım. Farklı seçenekleri dene. Bir yavru kedi edasıyla farklı yolları denediyor. Evet zaten koç burçları bakın arayış içindeler. Aramaya başladılar bile şimdiden. Evet sevgili arkadaşlarım güzel insanlar 2020 Ocak ayında sizlere o bir aylık süreçte sizleri neler bekliyor? Kahvem, tarotum ve melek kartımla olayı tamamladım. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, hoşçakalın.